Merhaba arkadaşlar, Mehmet e, Yama YBR için 1500 liraya mont eldiven istemiş. E, ben uygun bulduğum ama kışlık özellikle çıkarttım, e, mont eldiven örnekleri çıkarttım. E, i̇ki tane farklı kas çıkarttım, hani kas da isterler, buna kas katmak istersek ne kadara mal olur e, onu da görmeniz için açıklama kısmında zaten fiyatlarını yazıyorum arkadaşlar. Macna Mountain bence bu e, sana iyi gelecektir Mehmet. Neden? E, çünkü hani hem kışlık e, yazında kısmen giyilebilir, biraz terletir. Bir mont e, bu hani üç mevsim giyilir, rahattır, e, kol ayarlamaları var, e, kolunda çırtçırtları var e, ve işte hani önü hem çırtçırtlı yapılmış, hem fermuarlı şekilde yapılmış. Boynun da böyle ayarlanabilir bir tane. Ee, ne denir? Boyun yeri var. Boyunun kalınlığına göre ayarlıyorsun. İçinde astarları var. Astar yağmur ve e, sıcak tutması için yapılan termal gazlardan oluşuyor. Çıkartınca e, yazın da giyilebilir. E, i̇çi file dokudan oluşmuştur. Bu file doku seni yazın rahatlatacaktır ama e, dışarıdan hani çok fazla hava alabilen bir mont değil. Ancak şu kısımları biraz açtığın zaman yani şu... Ee, ne denir, yanda fermuarlı kısımları var onları açtığın zaman seni rahat ettirebilecek şekilde yapılmış bir mont ee, arka tarafında bir tane yumuşak e, sırtlığı var, tabii ki omuz ve e, dirsek korumaları var dirsek ve omuz korumaları iyiceye onaylı ee, omuzunu da tekrar şöyle bir cırt cırt yapmışlar hani omuzu çekme yapmasın ve işte hani buradan biraz daha şöyle yaptığınız zaman sıkıştırabilin diye belki omuzu dar arkadaşları düşünmüşlardı bunu yaparken ee, ya da hani çok fazla itme yapmasın da e, şurasında çok fazla açılma olmasın diye yapmışlardır. Dediğim gibi burada aynı zamanda cepleri var, altında cepleri var, yan cepleri var. Belinde belinizi oturtabilmeniz için şöyle tokalı ve e, bantlı bir sistem yapmışlar. Tabii ki e, altında tekrar e, çıt çıt ve fermuarlı şekilde kapanıyor. Bu astarlarda fermuarlardan açılıyor ve çıkartılıyor. Ee, i̇ç tarafı dediğim gibi file doku, alt tarafı biraz daha koruması için uzun YBR, yani dik oturuşlu motosikletler için yapılmış. Yani YBR için diyorum, tabii ki dik oturuşlu bütün motosikletler için bu olabilir. Ee, rahattır, altınıza kıvrılır, oradan soğuk girmesini engeller, belinizi iyi tutar. Eğer ki e, uygun fiyatlı Venom, e, Spin veya işte McLaren'ın Sunrise modellerinden alırsanız, onlar tamamen yazıktır. Yazlık modellerden almak istiyorsanız fiyatlarını ben tekrar açıklama kısmına yazacağım. Şimdi eldiven'e geçelim. Eldivenlerde şu şekil. Bu mesela Modeka'nın bir modeli. Modeka Bali diye geçiyor. Neleri var? Neden bunu sunuyorum? İlk önce onu söyleyeyim. Bu gerçekten korumalı bir eldiven. Bu da şöyle diyebilirim. Yazlık, baharlık diyebilirim. Ama hani tamamen bir yazlık, bir bez eldiven kadar geçirgen rüzgar içine almıyor. Yani Baharlık ama yazın terletecektir. Hay o yüzden yazlık eldivenlerde çıktım. O yüzden hani Magna ile beraber hani bu üç mevsimlik mont dedim ya. Bununla beraber de hani diğerlerini de öneriyorum. Magna Sunrise, başka neydi? Venom Spin. Venom Spin de gerçekten yazlık ve iyi modellerden. Moda Bali'ye gelelim. Bilek korumaları gayet iyi yapılmış. Özellikle şuralarındaki bilek korumaları gayet iyi yapılmış. Şuralarında. Baş parmağın korumaları var, şu yanında yumruk ve eklem yeri korumaları var. Gerçekten iyi, yüksek bilekli ve cırt şekilde bileği kapanan bir model. Her tarafında koruma içeriyor ve yazlık baharlık denebilecek model ama yazın belirli aylardan, belirli sıcaklıktan sonra bu sizin elinizi terletecektir. Ondan sonra daha önceden de tanıttığım, e, bunlar da yeni gelen Skoycon'un MC 57'leri. E, bunlar tamamen yazlık. E, yazlık eldivenleri biliyorsunuz, tamamen geçirgendir. Tamamen delikli ve fileli bir yapısı vardır. E, ve bunun e, işte bilek koruması gayet iyi. 3 tane böyle e, ayrı kısımların, hem bileğin üstünü, altını ve ortasını koruyacak şekilde yapılmış. Şöyle 3 tane bilek koruması var. E, yüksek bilekli değil, yine cırt, cırt kapanıyor. Ee, yumruk koruması var, ee, eklem yeri korumaları var, baş parmağında koruma var, körük mekanizması var. Bu da gayet iyi yazlık eldivenlerden bir tanesi. Bir tane daha var. Yani sen 1500 lira dediğin için hani işte 1000, lira civarlarında, e, 1000 lira civarlarında monta e, ve işte hani 300 lira 500 lira arası da e, bir e, eldivene ayırmanı ayıracağını düşünerek tanıtıyorum bunları. Skoyco H2 Out bunlarda şey pardon Spide H2 Out. Skoyko nereden çıktı? Skoyco'yu daha önceden tanıttık. Bu da e, Spide H2 Out. Bu e, rüzgar geçirmez, e, kışlık bir eldiven. O yazlıktı. Bu yarı yazlık diyebilirim. Bu da tamamen kışlık. E, eklem korumaları bunun yumuşak. Bilek koruması yumuşak. E, ve hani e, tamamen aşınmaz e, 600'de kumaştan yapılmış bir eldiven. Ee, içi de teri emecek şekilde yapılmış. Özel bir yapıya sahip. Şöyle. Bunları da şöyle şey gösterecek olursak şu şekilde bir. Evet. Mehmet doğrudan hani YBR için 1500 liralık mont eldiven istemişti. O yüzden de e, kaskı sonraya bıraktım. Belki yani bunlarla beraber kask mısın diyen arkadaşlar evet. olacaktır. Next S200'ü sarıtmıştım daha önceden. Bunu öneriyorum. Bunun hani ne gibi detayları var? Tabii ki yani geniş bakış açısı var. Ee, bir tane Şuradan açılıyor, güneş üzerine sahip, e, burun pedi, çene pedi var, e, mikrometrik bir balans var, boyun pedleri iyi oturuyor, önde hava alabilir kanalı var, üst havalandırma kanalı şuradan açılıyor, şuradan arka hava çıkış kanalları var ve bunun ağırlığı 1525 gramlık bir kask. İkinci kask önerim de şu olabilir. Bu da Eveski'nin FF320 Evo Jink Reflektörlü kapalı kaskı. E, bu Strim Evo diye geçer. Bu da 1500 gram civarında bir kask. Geniş bakış açısı bunda da var. Burun pedi, çene pedi var. Mikrometrik bir bağlantısı var. Bunun da boynu gerçekten iyi oturuyor. Boyun pedleri gerçekten iyi oturuyor. Hani birinci olarak bu. ikinci olarak Nex S200'ü önerebilirim. E, tabii ki hani ön havalandırma kanalı gerçekten iyi. Üst havalandırma kanalı gerçekten iyi. Arka hava çıkış kanalı da gerçekten iyi yapılmış. Üst kanalları elle idare ediliyor, ön hava kanalı da <gülüyor> idare ediliyor, elle idare ediliyor. Ee, i̇ç yapısı da gayet mükemmel ve iyi yapılmış. O yüzden hani benim önerimdir. Altına e, Proel dizlik alabilirsiniz. E, ama benim önerim dizlik yerine bir tane korumalı kot almanız. Yani dizinde kalçasında e, özel korumaları olan bir... E, yapıda bir kod almanız aynı zamanda e, kevlar içliği oluyor biliyorsunuz tek 90 e, pantolonlarını öneriyorum ben de tek 90 pantolonlarını e, önerdiğim zaman arkadaşlardan bir tanesi şey demişti e, teç diyormuşum tek 90 demeliymişim sağ olasınız çok teşekkürler e, tek 90 kodlardan e, daha önceden de çok tanıtmıştım. şu anda da fiyatları bayağı yükseldi ama hala bence uygun çünkü içinde kevlar var, kalça koruması var, özel bir ilgişe sahip, kolay parçalanmayan asfalt sür sürtünmenizi de e, yanının, vücudunuzun yanmasını engelleyen, çarptığında da sertleşen korumalara sahip. O yüzden güzel bence. Altına Rockwell bir bot alarak veya işte TCX'in bir botunu alarak uzun veya kısa onu tamamen size bırakıyorum. Ama hani kaval kemiğini tamamen koruması için biliyorsunuz uzun bot şart. Ee, uzun bot alırsanız daha fazla koruyucu olacaktır. Botların birçoğunda zaten bilek koruması, e, topuk ve burun koruması var. Impact tek yazanların altında e, özellikle e, kaydırmaz bir yapı var, yani mazotta ve yağda kaymayacak şekilde yapılmıştır. Hani bu gerçekten gerekli mi? Yani kısmen e, benzinciye uğradığımız zaman bazen yolda da hani yağ veya şey olabiliyor. Hani tamamen tercihe bağlı. Kaydıran kaydırmayacak diyenlerde <gülüyor> belli bir süre sonra belki yani çok fazla yağ varsa belki kaydırabilir Onun tam testini bilmiyorum tabii ki. Ee, yani şöyle diyebilirim ee, rakibin herhangi bir kafe botunu alarak onlar da biliyorsunuz yani bilek korumalı işte e, burun ve topuk koruması var kafelerden bir tanesini alabilirsiniz. veya sert olan kumaşlardan alabilirsiniz. Önü bağcıklı olmasına rağmen onlar böyle cırt, cırt mekanizmalı oluyor. Benim de hoşuma gidiyor onlardan. O yüzden hani onları tercih ediyorum, onlara öneriyorum. Hani ben bu şeylerle bir kombin oluşturdum aslında. <gülüyor> Mehmet hani 1500 liraya kadar mont eldiven istemişti. Ben böyle bir kombin yaptım. Hepsini bayağı tanıttım. Bayağı. Önerim olacak tabii ki bunu hani siz karbon fiber bir kask alabilirsiniz veya işte şu i GTir gibi yani dik oturuş evet, pozisyonlarına evet, evet. da e, uygun Turing evet. motorlarına da uygun bir tane. O da çok sağlam değil mi? da uygun bir tane e, kask alabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Ben hani e, ortalama bir e, böyle şey yaptım hani e, eldivenler çıkarttım, bir tane mont çıkarttım, başka mont önerileri yaptım. Açıklamaların hepsinde de fiyatını yazdım. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler.